Herkese merhaba. Bu sefer öyle pek de fazla izleyicisi olmayan bir filmin incelemesini yapmaya çalışacağım. Çünkü TNT sinemada izlemeye cesaret edemedim. The Boys ve Raised by Walls'un bitmelerine de daha çok var. Da Bari araya minik bir video sıkıştırıp kanalı boş bırakmayayım dedim. İleride de yapacağım bu mini incelemelerden ve üstüne çok fazla laf söylenmesi gerekmeyen basit filmler üstüne eğileceğim. Birincisi Bill Ted Face The Music. Bill filmlerinin ilkini çıktığı zamanlarda seyretmiştim ve seyrettiği her şeyde mantığı ön planda tutan biri olarak tabii ki o kadar da çok sevmemiştim. Oysa filmin amaçladığı şey bu değildi. Yani Back to the Future gibi en azından kendi içinde tutarlı olmaya çalışan bir hikaye örgüsü yoktu. Sadece eğlence amaçlı çekilmiş bir filmdi. O yüzden benim filmi seyrederken gördüğüm saçmalıklar, hatalar yani zaten filmi yapanlar tarafından da biliniyordu. Ve şu an anlıyorum ki umursanmıyordu. Hatta filmde özellikle bir sahnede Ted şovalı zırhı içindeyken merdivenlerden düşüyordu, biri gelip zırha kılıcını saplıyordu ama Ted kenardan sağ salim çıkıp merdivenden düşünce zırhın içinden fırlayıverdim diyordu. Yani bu sahnede filmi beraber seyrettiğim arkadaşım bana dönüp öyle bir göz devirmişti ki o ana kadar ona filmi savunmaya çalışırken yani ben de söyleyecek bir laf bulamamıştım. Bu üçüncü film öncesi ilk iki filmin incelemesini yaptı bütün kanallar. Ve bu aynı sahneyi anlatırken kahkahalara boğuldular hepsi. Çünkü bu saçmalığı bir komiklik olarak görüyorlardı. Biz mantık aramıştık ve bu yüzden gıcık olmuştuk. Yani belki de bizim hatamızdı. İkinci filmi ise seyretmemiştim. Reklamları dönüyordu televizyonda ee, ve Bill ve ölüm meleğini ki Seven Seal'daki ölüm meleğini alıp koymuş olmaları da çok ilginç bu arada. Ayakkabılarınızın bağları çözülmüş deyip kafasını aşağı indirince apış arasını sıkıştırdıklarını görünce... Yok demiştim. Bu kadar çocuksu aptallıkta işim olmaz deyip seyretmemiştim. Üçüncü filmin fragmanı ise beni heyecanlandırınca iyi bari seyredelim deyip sabrımı zorlaya zorlaya üçte ikisini seyretmeye ancak dayanabildim. Yani o çok yaratıcı bulunan cehennem sekansını ise yani Taş Çatlısı'nın 90'ların MTV seviyesinde bir yaratıcılık olarak gördüm. Sonra kapattım. Yeter dedim. Bu kadar ön hazırlık yeter. Geldik üçüncü filme. Açıkçası bence üç film arasında... Hem en iyisi bu hem en vasıtı bu. Garip bir laf ettim ama şöyle anlamlandırayım. En iyisi olarak görmemin sebebi şu. Bu film aralarında en az vıcık vıcık çocuksuluk ve saçmalıklık barındıran film. Karakterler yaşlandığı için belki o kadar genç aptalı gibi davranamadıkları için bu. Onun yerine kızları eski Bill ve Ted karakterlerine Ama onlar da itici gelmediler hiç. Gerçi bütün hikayeleri boyunca neredeyse hiç Ha iyi ki bu sahneyi seyrettim.'' diyeceğiniz kadar ilginç bir şey yapmadılar ama varlıkları bu film için olması olmazdı ve hatta geçmişe gidip en yetenekli müzisyenlerden toplamaları ilk filmin hikayesinin minik bir tekrarı gibiydi o yüzden çok da ilginç olamadı Bill ve Ted'in eşlerinin farklı gerçeklikleri ziyaretleri üstüne bir yan hikaye daha var ama sanki çekilip sonra filmden çıkarılmış gibi duruyor belki ileride bir extended katı çıkar ama yani kim bilveted'in extended katını ister bilmiyorum. Ya büyük olasılıkla zaten ilginç bulmadılar hikayelerini ve anlatmaya değer bulmayıp filmin finalinde tek bir cümleyle işte bütün gerçeklikler arasında en mutlu olduğumuz gerçeklik buymuş cümlesiyle geçiştirdiler. Filmin asıl ilginç tarafı tabii ki Bilveted'in sürekli kendi gelecekleriyle karşılaştıkları yolculuklarıydı. Ve bu anlarda gayet güzel, ilginç, kubik sahneler çıkarmışlardı. Eğer fragmanı seyretmediyseniz Özellikle hapishane sahnesi bile sadece bu filmi sevmek için yeterli diyebilirim. Ama ben en çok İngiliz aksanını taklit ettikleri gelecek haline güldüm. Tabii bir de en son 3 filmlik ana hikayede yaptıkları en büyük değişiklikten bahsetmek lazım. Gerçi daha gelecekteki kadın lider Bill ve Ted yerine Logan ve Preston dediği ilk anda anlıyorsunuz bu değişikliği. Ve az biraz da hayal kırmıyor değil. Gerçi kimsenin bu franchise'a aşırı gönül bağı kurup... Bu değişiklik yüzünden filmi yapanların nefret duyacakları yok. Yine de insan istemiyor değil. O kadar uçuk bir çıkış noktasını yani bilvetel gibi iki tane idiotun bir şarkı yapıp insanlığı birleştirmesinin nasıl fitbe dökeceklerini görmeyi istiyor insan. Ama evet çıkış noktası uçuktu. Bitirmeyi de böyle retroaktif bir şekilde yapmalarını hadi hoş görelim. Filmin epiloksuz bir şekilde şark diye bitmesi ise en büyük garip sürprizlerden. Yani filmi uzatmak istememelerini anlıyorum. Ama şöyle bir 30 saniyelik bütün karakterlerin mutlu mesut oldukları ufak bir sahne eklemeleri de çok da zor olmazdı. Pandemi yüzünden çekimleri erken bitirmişlerdi. Ellerindeki malzemeden bu çıkmış sandım önce hatta. Ama film gayet de Covid salgınından önce bitmiş. Filmi çekenler bu hikayenin gereksizliğinin farkındalarmış da hadi daha fazla zamanı almayalım demişler sanki. Ya, vasat demin sebebi de o zaten. Bütün filmin varlık amacı... 30 sene sonra işte bakın eskiden sevdiğiniz bir film vardı hadi tekrar bakalım o karakterler ne durumdalar demekten ibaret çünkü. Bu filmde ne öyle çok paralar kazanacaklar ki John Wick'in artık paraya falan ihtiyacı kalmadı ne de kesinlikle anlatmaları gereken bir hikayeyi anlatıp içlerinde kalmasını engelleyecekler. Bu yüzden aslında bir samimiyet bile var diyebilirim filmde. Para tuzağı değil yani canları istemiş çekmişler. Yani var olması ya da olmaması önemsiz bir filmdi. Var oldu. İyi mi oldu kötü mü oldu artık size kalmış. Sonuç olarak eğer eski Bill ve Ted filmlerine biraz olsun bir şey hissediyorsanız izlemekten çok da pişman olmayacağınız, eğer o filmleri bilmiyorsanız pek de zamanınızı vermenizi önermeyeceğim bir film olmuş. Gerçi bugünlerde zamandan bol neyimiz var. 80 dakikada bunu ayırıp 2-3 tane de hafif gülümsemek hiç yoktan kar diyebilirim. İlk mini incelemem buraya kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cuma gününüzdeyseniz Patreon hesabımı da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.